Kan. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ya oğlum bir yatırmadın ya Kankocu öyle. Senin ne Ne deprem falan oluyor sandım ha. Hani benim kırmızı takımda ölen yok. Savaş kurdun.